Eğitimdir ki bir milleti yapıyor, şanlı, bağımsız bir millet haline getirir ya da esaret ve sefalete terk eder. Öğretmenler, erkek ve kız çocuklarımızın aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir. Kendini tüketirken etrafı açık seçer. En önemli işlerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde muzaffer olmak durumundayız. Bir milletin gerçek kurtuluşu bununla mümkündür. Ülkemizi gerçek hedefe gerçek mutlu avlaştırmak için iki orduya ihtiyaç vardır. Biri batımımız savunmak için asker ordusu, diğeri Geleceğimizin yoğulması için İlfan oluruz. Öğretmen, çocuğun diline, dinine, ırkına bakmaz. Onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakar ve öyle alır. Bazı insanlar bahçeyle meşgul olmak, çiçek yetiştirmek ister. Biz öğretmenlerse güzel insanlar yetiştirmek isteriz. Cumhuriyetçilik dersini, bugünkü Öğretmenler Topluluğu'ndan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır. Cumhuriyet size fikri ür, vicdanlı ür, ifanlı ür bireyler ister. Müzik Bir toplum, ulus olabilmek <gülüyor> için eğitimcilere ve öğretmenlere muhtaçtır. Onlar ki, bir toplumu gerçek bir ulus haline getirirler. Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğitimciden mahrum bir millet, henüz bir millet olma yeteneğiyle kazanamamıştır. Ülke evladı, her öğrenim aşamasında, ekonomik hayatta, etkili, verimli ve başarılı surette donatılmalıdır. Müzik Dünyanın her tarafında öğretmenler, insan toplumunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır. Toplunun düşmanı cehalet, cehaletin düşmanı öğretmenlerdir. 93 yıldır baş öğretmenimizin izindeyiz.